1931 doğumluyum, Hançalar, babam Osman Efendi, annem Adike. Tabii ki gençliğimizde bizim bu memleketin bütün harpten çıkmış Türkiye'de yokluk var. Yani Türkiye'de yokluk var. Harpten çıktığı için bu yokluğun içinde biz de dahiliz ile beraber. Yani ne bileyim ben hemen 7 yaşına kadar ayakkabı keymedeyim sen olur. Kış hariç yazım, ayağımıza tıkm gider Şubatlar, bir daha bağa ineriz, orada yatarız çıkırımızda koyun katıverler, iki kurbanlık de onu deriz yani hayatımız çok zor geçti. Doktora geçe olur, ne de hastane var ne de doktor var. Bir de eski usul, şimdiki beğenmediler eskileri beğenmediler gençler kendi seçsin dediler bizi büyüklə seçibdi. Çünkü o gün üç sözler, söz büyüklerdi. Ama yaşantı, yuva ya yaşaması bundan iyiydi. Çünkü gençlerin tecrübesi yok. Tecrübesi olunca görünme aldanıyor. Ama yaşlıların bir tecrübesi var. Bu eve hangi ailenin kızı gelin olabilir? Heh, bunu buradan tecrübe. Hangi ailenin kızı gelin olabilir? Biz hangi aile geçim yapabiliriz tercihleri bu? Şimdi ya aslını bilemiyorsun aşırı yerden. Zaten bu geçinseler de yanlış. Neden yanlış dersen doğuda Erzurumlu Ege'den birisini evlendi. Ya orada bayramlar var gidemeyecek. Hastalık var annesinin babasının kardeşinin gidemeyecek. Buradaki yine öyle. Şimdi buyurun. Zaten seçenekler yanlış. Ege'de bari olsa bu çok kolay oldu. En büyük yanlışlık burası Bir de öf adetler değişik. Yani oranın yaşantısı, buranın yaşantısı, ondan kare. bu yetişme tarzları derken geçimsizliklerin çoğu burada. Yani Türkiye'deki esas her şey. Bunun dışında bir de gençlerin evin düzenini yıllara bırakmıyor. Hepsini bir anda yapmak istiyor Odada. Ya Zararı olan neymiş? Çamaşır zararı. Çünkü kadın çalışıyor, erkek çalışıyor. Eve gel çamaşır şey edecek. Efendim mutfak gazları olacak, bulaşık makinesi olacak. Ama koltuğunu ben bunu iki sene sonra yapayım demiyor. Bunu da oturayım, onu da yapayım demiyor. E i̇şte hepsi giriyor, giriyor borca. Ondan sonra başlıyor tartışma. Önemli olanları alsala, gerileri zamanı bıraktı olacak. Bizde, bizim zamanımız öyle değildi. Biz bu evin büyükler birisini yarıs yaptı gerisini zamanla kendimiz temin ettik. İş burada. Yani o çoğun, yani geçirimsizlik durumları bu. Gençliğimiz öyle geçti. Evlenmemizi de dediğim gibi büyükler tercih etti. Bu aile bizim evimize uygun. Bunun çocuğu bizde yaşa, yaşa olur. Biz de bunlara uyumluyuz. Şimdi öyle diye. Doğuda buyurun, dediğim gibi yetişme tarzları ayrı, bunlar yürümez bu iş, seçenek ayrı. Bak benim oğlanlarım, şey oldu, evlenmiş çağı geldi, Hacettepe'de okudu Göz Doktor'u, İstanbul'da Kuleli'de okudu, oradan oraya geçti, küçük olan Ege tıp okudu, bakın oğlum dedim, sakın dedim okurken seçenek yapmam, sizin dediğiniz olacak, ''Beni dinleyeceksiniz.'' dedim. Bir, bir defa il dışına çıkmayacağız. Yani herhangi ailenin hasta olduğunu, bayramı mı, soğuğu var, 15 sade ve gitsiyonu soğuğu. Herkes şöyle il dışına olacak. Kalktım, e efendim ben Adana'ya yerleşeceğim, öteki denize yerleşeceğim. Problem başlıyor dedim. İkinizin de ağzında denize çıkmalı. Öyle ikisi de işte denizdi buna. Yerleşeceğiz, ikisi deniz çıkacak. Ha, bana dedim. Kuracağınız yuvayı anlatacaksınız. Şimdi, nasıl anlatacağız? Oğlum, ben tecrübem var, ben dinlerseniz, kuracağınız yuva. Bir, ev hanımı istiyor istiyorum, çalışan mı istiyorum? Ben bileyim. Kimi esmer sever, kimi sarı sever, kimi uzun boylu sever. Yani siz isteklerinizi söyleyeceksiniz. ...ben ona göre arayacağım. Böyle, yani böyle. Evvel dedim, ebeveynler gençlere sormazdı. Geçinecek 50 sene, 60 sene. Mesela biz şimdi 50'de evlenmişiz. Kaç oluyor? 65 sene oluyor. E 65 sene, daha ne kadar geçecek belli e Bunlara hiç sorulma mı? Sorulmadı. Ama bugün ne de dedim, büyüklere sormuyorlar. Cık, bu da olmadı dedim. Hiç gençlere geçecek gence sormuyor. Yaşaya da sorulmuyor. Oğlum niye itiliyoruz biz dedim ben. Birbirimize anlaşalım. Sen benim evladısın, seni ben okumuşum, istikbal vermişim. Bu seni yuvan kuracağı zaman herhalde senin istikbalini de onları düşünür yuvanı da düşünürün. O zaman tamam dediler. Ve hepsi de il dışında dedi. hepsi il içerisinde. Ne güzel şey bu içinde. Evet. Ee, hepsi yalışacağız dediler mi? dengce tamam, ikisinin ağzıları denge çıkıyor. Ne Konya çıkıyor, ne Malatya çıkıyor olmaz mı? Sonra çocuklar e, hasta 15 tane oluyor bir ev çocuk soğuktan olur mu bu hastalığı? Ondan karış şöyle bayramlar e, iki tarafta anne babadır. Bu olmaz mı? Yani bu çocukları okuturken ha bir de oğlum dedim. Ben sizi parayı okusun diye gönderiyorum dedim. Bunu iyi bilin. Ben size okusun diye gönderiyorum. Bu parayı başka yerlerde kullanmayacaksınız öyle mi? mesela bir hattını bilmeyen var bir kendini bilmeyen vardır şimdi kendini bilmeyen dişler baban sana yani toplu arkadaşlara çarşıya çıktığı zamanları arkadaşlar içerisinde mahcup olmasın veya başka ihtiyacı parayı buna gönderiyor sen kalkıyorsun sigarayı kullanıyorsun kendini bilmiyorsun ben sana sigara diye parayı sen ne isteyebilsin de ben gönderirim hee bir de hattını bilmeyen dedim yavrum, hattını bilmeyen de şu dedim. Madem ki o keli alıştı, orta bir sigara en zirvesini içiyorsun dedim. İşte hattını bilmiyor dedim. Yani çocuklara biz okudurkana hayatı da verdik yani. Bugün insanları çocuk oku diyor, boşu boş bırakıyor. Ha. Bunun okumada çocukların en önemli rolü bunundur. Bak şimdi anlatacağım, kabul edeceksiniz. Bir defa çocuk okuldan geldi. Öğretmenin verdiği dersi hemen tekrarlaması lazım. Eğer onu kursa yüzde %30'u gider. 50'ye düşer, yarısı gider. Hemen yengleyecek kitapta. Bir. İki. Bu beşerden ilkokul mezunu... Dört çocuk yirmi 20 yirmi sene gece gezmesine gitmedi. Anlaştık, yirmi sene her insanın acilini. Neden dersen, şimdi çocuklar gece derse çalışacak. Çocukları bu bıraktı, konşuya gezmeye gitti. İyi çalışın ha! Çalışmazsanız boynunuz koparın. Ya bir, büyük insan falan yalnız kaldığı zaman uykusu gelir. Çalışır mı uykusu mümkün değil. De. E peki şimdi, Çocuğu koyup gidenin boynumu kopa çocuğun boynumu kopar. Kimin boynu kopar burada? Ha, bak nasıl kendini de kabul ettin? Ha, peki gezmeye gittiği yere götse çalışabilir mi? Çalışamaz. Ha, onun için bu 20 sene gece gezgisini terk etti. Yani bu ne demektir biliyor musun? Bu biz aile içerisinde hani. Dershaneli bir aile dershanesidir bu. Aile dershanesidir bu. Aile içerisinde. He, bu bakımdan çocuk nişler. Bunu üçe ayırmıştır bu geceyi. 15 dakika çalışır. Çalıştı mı çalıştı. Bir çay içerir. içirir. Ya şey, yarım saat çalıştı mı? Bir yarım saat daha çalışır. Bir saat sonra nakarı. Etti bir saat. Bir meyve yedir. Ondan sonra bir yarım saatta daha bir uça. On kere yeter. Şimdi anne bunu bu görevi yapmaz da ben senin boynunu koparı derdi çeker giderse veya çocuğu yanı bu çocuk okur mu? Evet okuma işi aile dershanesinden başlar. Bugün hançaların çocuğu benim disipline dayanamadı bir teşkilat kursuna beni başka nesinden yarısdan fazla okur ama benim sınıfta dayanamazlar. Da. çünkü disiplinli ordu harbin. Disiplinli asker harbi der. Disiplinsiz asker harpta kaçar. Ama disiplinli ise harbi eder kazanır. Onun için bugün evlatta şey yok. Yani disiplin yok. Benim yani Bu çocuğun köyün yarısı okur benim emrimi vesinler. Fakat disipline dayamar kaçarlar. Çünkü eskiden büyükler şöyle derdi. Çocuk beşikte sevilir büyüldüğü zaman seversen şumarı sonunda seni dinlemezler. Yani beni babam yetiştirdikene, yani ailede öyle askerler büyüklere devlet idaresi veriyor, küçüklere ev idaresi verirkene hayattı da bir hayat dersini de veriyordu. Öyle geleceğe gelgi. Şimdikine bir ebevin kendi bilmiyor ki hayatın hayat dersini evlülere ne verecek? Ni verebilir bu? Bilmeyen bir şeymi veri, bilirse veriyor. O gibi. E bu Çocuk eskatalar eder. Beşikte sevilir, büyüdüğü zaman seversen şumarır, en sonunda seni dinler. Şimdiki evlatla ebeveynler çoğu büyüdüğü zaman evlat şikayet ediyor. Hmm. Neden şikayet ediyorsun sen? Sen onu. bunu. Yetiştim. yani niye beğenmiyorsun? O zaman kapat, kendini daral. Biraz ben fazla konuşuyorum ve geçmişlerden nasıl evlat... Bilmiyorum belli sizin de askerliğin evet. nerede yaptın Bekir amca Ankara'da yaptım Ankara'da Zırhlı Birlikler Okulu vardı yani oradaki harbukulda yakındı tank telsiz vardır tankta topçu vardır şoförü vardır tankta eğitim için tank subayları eğitime gelirlerdi orada eğitime gelirlerdi o eğitimde bir gün her gün o, biz şey çıkardık. Birisi toplan eğitim görecek. Gidek subaylar veya asker subaylar. Ersikil telsisten telsizden ihtiyaç görecek. Ersikil ufholuktan ihtiyaç görecek. Her gün çıkarırdık. Yani bu bakımdan ben ordudaydım. Benim askerliğim biraz da mücadeleli geçti. Yani kendi mesela bana demişler ki biz eğitimdeyiz, acemi eğitimindeyiz. Demiş ki Bülük Komutanı, bizim demiş depocu gidecek. Şöyle demiş, ders verirken kabiliyetli çocuklar belli olur depoda da. Her gün kalkıyor, diyor ki top, şu kadar makinenin makal tüfek var, top var, o malzemeler çıkacak. Yok telsizlerin malzemeler çıkacak, yok efendim o çıkacak derken, he, her gün noter gibi senetle, verisil senetle alısın. Zordur. Bunu demiş herkes yapamaz. Bakın, az subay söylemiş Bekir Koyu, subay söylemiş Bekir Koyu bana bölü komuta de çağırdı. Tepleri de destim acanledi. Orada da bir şoför var, ben dedim ki onun şoföruna yav dedim, burası güzel diyor ama dedim, bir hata yaparsan bölü komutanı beni idare eder mi? Yoksa direkt hemen ver dedi. Ben o zaman kabul etmedim dedim, böyle komutanı beni, yani çavuş kursuna geçecek dedim, göndermedi. Bak çavuş kursuna geçecek dedim, göndermedi. Neyse ikinci bir daha çavuş kurs emri geldi, vardım ben komutanım dedim. Biz ace, askerlik acemiliğinden, biz işin dedim, vazifemizi bilemiyoruz, kusur ben dedim. Bunu dedim. Ben tekrar buraya, peki dedi. İyi de, o da büyük hata yaptı. Alaya, kurs, şeye, imtihana gittik. Alaya o, çıkara gel, çıka geldi. Şu çocuğu bana verin dedi, beni istiyor. Kendisi imdad edecek de şey etmeyecek, kazandırmayacak. Bu, bu, bu da bir büyük adama göre yakışmaz. Ben seni rica etmişim. Sen kalkmışsın, hatamı söylemişsin, özür dilemişsin, kabul ettin. Oraya gelir mi yahu? Ne kadar insan bak. Ne rütbesi ne olsa olsun bazen kendini bilmezlik yapıyor. Oradan sordu bana bir soru. Cevabını aldı. Tamam dedi. Bu dedi zaten dedi biliyorum ben bunu dedi. Çektik dedi. Bu şekilde zorlukla çavuşmuşuyor. Dahası var. Kursa gidiyor. Eğer sen dedi kurs birincisi gelmezsen seni dedi rütbeği vebem dedi. Bu kadar üzserde düşünülmez seni. Nihayet biz de çalıştığı kuş birisi geldi, terfimize ölü taktı. Yani bazen büyükler de hata yapıyor. Bu, yavrum. Sor bakalım işte Ankara'da bu şekilde geçti askerliğim. Askerliğim bu şekilde geçti. Hani şimdi ondan sonra geldik Toprak kara çitçilik yani iktidayı diyelim. Öküzle, belgeler öyle toprakla uğraştık. Fakat Dedim evlatlara, yavrum, hayatta üç türlü para kazanılır dedim. Bunu iyi bilin. Bir dedim, çiftçisin, yıldan yıla kazanırsın dedim. Bir de bunun dedim, risklidir. Kura olur, dolusu o olur, soğuğu olur, bu böyle. İki dedim, memurdur, her ay kazanır dedim. Üç dedim, esnaftır, her gün para eller her gün pareller esnaf. He. İkisinde de risk vardır dedim. Esnafta da risk vardır dedim. paran batar dedim. Onun için dedim. Yetmezsin dedim birine. Borç paralısın. Faizi ürer, yürümez. Ama okumadı dedim aylık gelende risk yoktur dedim. Buna göre ben siz dedim. Yılı aya indirmedim. Siz de evlatların değneği dedim dedim. Bu şekilde onları okutmaya ya böyle yönelttim yani bu şekilde şimdi e, bugün dedik ya aile şeyini biz yaptık evvela dershanesini biz yaptık anneler yaptı, hakkını anne hakkını bırak o ebeveyn hakkını bu hakkını zaten ödeyemezler bir siz bilmiyorum yapabilir misin yirmi sene bir gece gezmesin evlat üs sunni yaşadır sunni yaşama derler buna tabi yaşam, buna sunni yaşama derler Hiçbir aile buna katlanamaz. Bunu bir Benim evlat geçirdi. Ha, yani bu, bu bunu tamir etmez. Yapabilmiyorum. Siz bakın işte evlat yetiştiriyorsunuz. Nasıl yetiştirdi? Biz böyle yetiştirdik. Evet. Ve ülkende böyle de evlat değilin, Bir de ikinci bir daha düşünüyorum. Tesadüfen bir gidersin oraya. Bir problemler vardır. Onu sana yüklerler. İnsanı pişman ederler. Nasıl gideceksin karoğra? Gidebilir mi? Mümkün değil ha. Onun için öyle bir problemi yüklenmeyeyim diye gitmedik. Bu kuş geçti hiç gitmedim ben. Anlayabiliyor musun? Öyle ki yani zordur bu hayat. Kızım hayat kolay geçmez. Hayat zor geçer. Fakat hançılarda böyle bu hayatı yaşayıp bilecek de aile yok yani çoğunlukla mümkün değil. Bunu Allah razı olsun. Ya, bizi yetiştirdi ki öyle yetiştirdik adam, bambaşka yetiştirdi.